Evet arkadaşlar Gıygıy TV'ye yeniden hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir iddia videosu ile daha birlikteyiz. Daha önceki videomuzda 3 maç üzerinden ilk yarı ikinci yarı sonuçları üzerinden formülasyon yaptık. Şimdi bu da bir tane banko yine 3 maç. ilk yarı ikinci yarı e, formülü. Şimdi soracaksınız bunu sen oynuyor musun? Tabii ki ben bunu oynamıyorum. Niye? Çünkü maç takip etmiyorum. Ama arkadaşlarım maçları takip ediyorlar. Bu formülü onlara da öğrettim. Bilemeyenlere de ben yapıyorum. Onlara hazır veriyorum arkadaşlar. Onlar kuponlarını oynuyorlar ve aldıklarını söylüyorlar arkadaşlar. Daha sonra yine video çekeceğim ispatlı şekilde. Şimdi formülü size açıklayayım. Şimdi burada arkadaşlar şu tür maçları oynuyoruz bakın. Mesela diyelim ki attım ben burada. 4 tane maç gördüğünüz gibi yazdım. Mesela birinci maç. 2.30, 3, 2.30 oranları bu. 1-0-2. Bu tür maçları oynuyoruz arkadaşlar genelde veya sizin bildiğiniz garanti olduğunu düşündüğünüz maçları da oynayabilirsiniz. Niye bunları oynuyoruz? İlk yarı, ikinci yarı. Çünkü bunların ilk yarı, ikinci yarı oranları ortalama 4.75, 4.5, 5 oluyor arkadaşlar. Ortalama Ganyan'ı bakın şurada gördüğünüz gibi. Bu miktarlarda oluyor. Bunları tabi çarpınca o zaman ne oluyor? Aldığınız para yükseliyor arkadaşlar. Şimdi... Şuradan başlayalım. Bir kere bir tane banko seçiyoruz. Ben yine attım kafadan arkadaşlar. 101. maç dedim mesela. Bankomuz 2 olsun. Buna 2 banko kesin dedik diyelim ki. Bu şekilde. Sonra 121, 132, 154 maçları. Bunları seçtik arkadaşlar. Mesela 120 maça, 101. maça 2 seçenek seçtik. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye. İlk yarı, ikinci yarı. 2 seçenek. 132'ye 2 seçenek. 154'e 2 seçenek. Bakın gördüğünüz gibi. Toplamda oynadığımız kupon sayısı 8 oluyor arkadaşlar. Bunların her biri ayrı ayrı kuponlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kupon arkadaşlar. Bunun formülasyonu nasıl? Şimdi oraya gelelim. Şimdi bankoyu bir kere 101 dedik. 101'i gördüğünüz gibi tek tek 8 tane 101'i yazıyoruz. Bakın 101, 2, 101, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bunu her kupona yazacağız. Sonra... Önce tabi bu şablon oluşturduktan sonra kuponlara yazmaya geçiyoruz. 8 tane 2'yi koyduk. 101. Şimdi 121'e ne dedik? 2 tane seçenek verdik. Bakın arkadaşlar. 0'dan 1'e 0'dan 2'ye. Çünkü bunların ganyanları yüksek bu oranlarda oynarsak. O yüzden az maç oynuyoruz. Sürekli para almaya çalışıyoruz. Birdenbire yüksek para almak çünkü çok büyük şans işi. Şans işi. Onu yapanlarda var. Ama benim formülümün özelliği arkadaşlar. Az maç. Yüksek Ganyan ve sürekli para kazanma amaç bu arkadaşlar. Şimdi 101'i yazdık. 101'i maçı bankomuz 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bankoyu 2'yi yazdık. Altına 121'e geçtik bakın arkadaşlar. 121 ne demiştik? 0'dan 1'e 0'dan 2'ye. 0'dan 1'e 121, 0'dan 1'e 121, 0'dan 1'e 121, 0'dan 1'e 121, 0'dan 1'e 4 tane yazdık. Sonra 4 tane 121 sıfırdan 2'ye, 121 sıfırdan 2'ye, 121 sıfırdan 2'ye, 121 sıfırdan 2'ye. 4 tane daha yazdık. Bu şekilde bunu hallettik. Şimdi 132'ye geldik bakın arkadaşlar. Hemen 132'yi görüyorsunuz. Ne dedik? 1'den 1'e 2'den 2'ye, 2 seçenek. 132 1'den 1'e, 132 1'den 1'e, 2 tane. 132 2'den 2'ye, 132 2'den 2'ye. 2 tane seçenek buraya, 2 tane seçenek buraya. tane seçenek buraya. Devam ediyoruz. 132 tekrar 1'den 1'e, 132 tekrar 1'den 1'e, 132 2'den 2'ye, 132 2'den 2'ye. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Şimdi geldik 154'e. 154'e yine 2 seçenek vermişiz. 0'dan 1'e ve 0'dan 2'ye arkadaşlar. 154, 0'dan 1'e, 154, 0'dan 2'ye, 154, 0'dan 1'e, 154, 0'dan 2'ye, 154, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye. Şimdi bankamızı koyduk. Kuponları dolduruyoruz. Şimdi bu birinci kupona bunu yazıyorsunuz. ikinci kupona bunu. Üçüncü kupona bunu. 4, 5, 6, 7, 8. Burada önemli olan şu verdiklerinizin tutması arkadaşlar. Ve bunu tek kuponda yakalaması. Bu permütasyon işi. Kombinasyon işi. Yani matematik işi arkadaşlar. Tabii ben maçları takip etmediğim için takip edenler bunu uygulasınlar. Burada 8 kupon yaptık arkadaşlar. Her satır... Bu satır bir kupon. Gördüğünüz gibi. Şimdi kuponlarınızı aldınız. Bunları yazdınız. Birinci kupona bunu yazdınız. ikinci, üçüncü, sekiz kuponu yaptınız. Şimdi ortalama Ganyeri 5 arkadaşlar. İlk yarı, ikinci yarı. Bu, bu tipte. Şu tipteki maçları oynadığınız zaman. Oranları şu şekilde olan. Ortalama 4,5-4,75 oluyor. E bunu 4 maç sistem 3,4 yaptığınızda arkadaşlar. Bir kupon 5 lira oluyor. Yani 4 maç. Sistem 3-4 yaptığınızda 5 lira oluyor bunun bir tanesi, e 8 tanesi ne oldu? 40 lira olur arkadaşlar. Peki bunu tuttuğunu düşünün. Bu sistem ne olduğu için Bu yaptığımız 40 lira mı alacağınız belki para 400 lira 500 lira 600 lira Yani bunun kat kat fazlası Şimdi bu sistemi yaptınız Mesela diyelim ki 121 tuttu, 132 tuttu, 154'ün tutmadı. Mesela bu sıfırdan sıfıra biz buna sıfırdan bire sıfırdan ikiye dedik ya sıfırdan sıfıra oldu bu ya da birden ikiye oldu ya da 2'den biri e oldu neyse. Tabi bu şansı da elde etmek için ne yapıyorsunuz? Buraya sekiz kupon uyguladık ya bakın burada bu sekiz kuponun aynısını uygulayacağınız başka aynı maçların başka seçeneklerini yazdık. Bakın mesela burada ne demiştik? Yüzünü bir sıfırdan bire sıfırdan ikiye demiştik. Burada ne dedik? Sıfırdan sıfıra sıfırdan bire bakın değiştirdik. Bakın 132 mesela farklı yaptık. 154 farklı yaptık. 101 banko bunu aynı da yapabilirsiniz. Başka bir maçı banko da koyabilirsiniz. Ama yapacağınız formülasyon şekli budur arkadaşlar. Yani bunun bu maç sonuçlarını ilk yarı ikinci yarı maç sonuçlarını yukarıda gördüğünüz sisteme uyarlayacaksınız arkadaşlar. Sadece burada değişen ilk yarı ve ikinci yarı maç sonuçlarını değiştirdik arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bizim buradaki amacımız sürekli kazanmak. En azından iki günde bir, üç günde bir kazanmak ama sürekli kazanmak. Tabi birdenbire 5 milyar, 10 milyar, 100 milyar kazanan olabiliyor. Ama bu tabi büyük şans işi. Burada gördüğünüz gibi bu sistemi eğer uygularsanız arkadaşlar kazanabilirsiniz. Bizim arkadaşlar kazanıyorlar. Tekrar kısaca üstünden geçecek olursak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların hepsi ayrı ayrı birer kupon arkadaşlar. Bir tane bankomuzu koyduk. Artık hangi maçı seçtiyseniz diğer 3 maça da ikişer tane seçenek verdik. İlk yarı, ikinci yarı, ilk yarı, ikinci yarı. Niye? Çünkü bunların ilk yarı ve ikinci yarı ortalamaları ganyanları yüksek oluyor. 4 oluyor, 4.5 oluyor, 5 oluyor arkadaşlar. O nedenle bunları seçtik. Ve formülizasyonumuzu da böyle yaptık. Dediğim gibi ben maçları takip etmiyorum. Ama maçları takip eden arkadaşlara bunu veriyorum arkadaşlar. Onlar oynuyorlar kendileri. Ve tutturduklarını da söylüyorlar. Bunu yaptınız diyelim ki bakın burada da diğer seçenekler olarak yaptım. Mesela bunun aynısını buraya uygulayacaksınız bu sisteme. Gördüğünüz gibi. Mesela tekrar söylüyorum bakın. Görüyorsunuz, yüzünü bir mesela iki seçenek yaptık. İlk dört tanesine birinci seçenek, ikinci dört tanesine ikinci seçenek. İkinci maç, ilk ikisi birinci seçenek, ikinci ikisi ikinci seçenek, ikisi birinci seçenek, ikisi, birinci seçenek, ikisi ikinci seçenek. 3. maçı yaptık. 3. maçta da bir birinci, bir ikinci, bir birinci, bir ikinci, bir birinci, bir ikinci, bir birinci, bir ikinci. Yani bir birinci sıfırdan bire, bir, bir ikinci sıfırdan ikiye yaptık. Buradaki önemli olan bunlardan bir tanesi tuttuğu zaman arkadaşlar tabi bankonuz tutacak bu sistem için yaptık bunu veya bunu bankoyu oynamazsınız arkadaşlar sadece 3 maç oynarsınız 3 maç oynadığınızda da bunun bir tanesini mesela en az 3 ile çarpabiliyorsunuz 3 ile çarptığınızda e, 24 lira yapar arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini 3 ile çarptınız 3 misli yaptınız 24 lira yapar. Alacağınız para ortalama 5 lira olsa 5 çarpı 5 çarpı 5, 125 çarpı 3 misli 375 yapar arkadaşlar. 24 lira 375 lira. Yeter ki şunları doğru tahmin edin. O zaman kaçmaz arkadaşlar. Yani iddia formülleri diye baktığınız zaman sanki %100 iddia formülümiş. Böyle bir şey yok. Milyonda bir, milyarda bir bunun arkadaşlar kazanma oranı. Mesela sayısal lotoda cumartesi günleri çekilen de. 14 milyonda bir kazanma şansı var arkadaşlar. Bunları yakalamak çok zor. Şans işi ama şunları az çok takip edenler bunları biliyor arkadaşlar. Benim arkadaşlarım bunları söylüyorlar. Ben bilemiyorum çünkü maçları takip etmiyorum. Ama bunları bilmek kolay. Bilemediniz diyelim ki 8'de tutturamadınız. ikinci bir 8'li şablon yaparsınız arkadaşlar. Bakın şurada yaptığımız gibi. Yani bu şablonu siz maçları değiştirin. Bunun aynısını buraya yaptırırız. Mesela diyelim ki bu 8 kupon bunun gibi 5 tane yaptınız diyelim ki 5 ayrı sistem yaptınız bir tanesinde 8 tane var e 5 tanesinde 40 tane var yani 40 tane kupon yaptınız diyelim ki arkadaşlar e 40 tane kuponu 3 misli yaptınız veya 4 maç yaptınız bir banko 3 misli yapsanız 3 kere 4 12 120 milyon lira alacağınız para 375 milyon lira. Veya misli bir tane yaptınız ne yaptınız diyelim ki banko yaptınız bu şekilde sistem 34 yaptınız Belki 700 800 lira alacaksınız yani yatırdığınız paranın 3 katı 4 katını alıyorsunuz arkadaşlar dolayısıyla sürekli para kazanmak için sürekli takip edenler için bir video çektik burada arkadaşlar işte bu sistemi uygularsanız gördüğünüz gibi siz de kazanabilirsiniz. Ben arkadaşlarımdan kuponları tahsil etmeden önce alacağım, onları göstereceğim size diğer videolarımızda. O zaman ispatlı şekilde nasıl tuttuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Başka bir iddia videosuyla birlikte sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar.